gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz nerede kaldık 31. sayfada terazi ölçüm problemlerinde öğreniyorum kısmındayız arkadaşlar ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım şimdi bize sorumuzda demiş ki bakın her biri farklı kütlede olan üç farklı renkteki ağırlıkla aşağıdaki gibi üç denge konumu elde ediliyor Şimdi birinci denge konumuna baktığımız zaman renklerine göre e, harflendirelim. E, sarı renkteki olana S diyelim artı mavi renkte olana M diyelim arkadaşlar. S artı M 4 kiloyla dengedeymiş. Daha sonrasında şuna pembe diyelim. Pembe ile arkadaşlarım mavi renkte 9 kilogramla dengedeymiş. Daha sonrasında sarı ve pembe de yani pembe ve sarı diyelim. Bu da arkadaşlarım 7 kiloyla dengedeymiş. Buna göre şunu dengede tutabilmek için karşıya kaç kilogramlık kütle koymamız gerekiyor diye sorulmuş. Öncelikle şöyle bir şey yapsak olur mu? Biz arkadaşlar tamamını bunların bakalım tamamını toplasak bir işe yarar mı? Yarayabilir. Tamamını toplayalım arkadaşlar. 2 tane sarı, 2 tane mavi ve 2 tane pembe ağırlık olacak. 9, 7 daha 16, 4 daha 20 yapar. Böylelikle S artı M artı P'de bize kaça verecektir? Onu verecektir. Her iki tarafı 2'ye böldük. Şimdi gençler, C M'nin ben 4 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla C M 4 ise P'ye burada 16 kalacaktır. Bakın şu 16 kilogramlıkmış. Şimdi gelin C'yi bulalım. C'yi nasıl bulacağız? Tabii ki P artı M. Yani şunu yerine yazacağız. Bu 9'sa arkadaşlarım, C kaçtır? 9'a ektim. bu arada çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu sildim çünkü S artı M artı P 10'sa C M 4'ken P 6'dır. Orada 20 gibi düşündüm hala. Sadeleştirmiştik. M artı P arkadaşlarım 9 ise S'de 1'dir. Yani bunlarda birer kilo olupmuş. Bu da altıymış. O halde 6 artı 1 artı 1'den dengede tutabilmek için buraya 8 kilogramlık bir kütle koymamız gerekiyor. Cevabımız 8 olacaktı. Geçtim ikiye. Bir yürüyüş bandının elektronik ekranında yürünen adıma göre yakılan kalori görünmekte. Bir sporcu bantta yürürken ekranda aşağıdaki gibi bir görsel görünmüş arkadaşlar. 4176 adım attığında 1392 kilokalori harcamış. Hedef atması gereken adımda 6000. Bize diyor ki 6000 hedefine ulaşırsa yani 6000 adıma ulaşırsa kaç kalori yakar diye sorulmuş. Demek ki ben burada 6000 ile 1392'yi çarpacağım ve daha sonrasında gideceğim 4176'ya bölünce ikisi bulacağım. Bölü 4176 eşittir. x dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz bir düşünelim. Öncelikle 4176 da 1392 de 4'e tam bölündüğünü görüyorum. 4'le 4'e bölerek başlayalım. Şunu 4'e bölerseniz 4'ün içerisinde 4 bir defa, 1'in içerisinde 4 yok 0, 7'in içerisinde 4 3 defa ve kalan 3 olduğundan 36'ın içerisinde 4 9 defa. Burası 139 geldi. Şimdi şu kısma bakalım arkadaşlarım. Bunu 4'e bölelim. 13'ün içerisinde 4, 3 defa. Kalan 1, 19'un içerisinde 4, 4 defa arkadaşlar. Kalan 3, 32'nin içerisinde 8 defa. Şurayı yanlış bölmüş olabilir miyiz diye düşünüyorum. 4.176 idi değil mi? Aynen. 4'e böldüm 1. Daha sonrasında kalan 1 Şuradan 1 geldi 0. 17'nin içerisinde 4'e bölüyorduk. 17'nin içerisinde 4 defa arkadaşlar. O kısmı kaçırmışız. Bakın. 17'nin içerisinde 4 defa kalan 1. 16 içerisinde 4 defa 1044 yapıyor. Peki yani Şimdi 348 ve 1044'e baktığımız zaman 348'in e, 4 katı bakalım. Yok 348'in 3 katı 1044'ü veriyor. Dolayısıyla bununla bunu sadeleştirirsem burası 3 yapar. 6000'i de 3'e bölersem burada x kaç gelir? 2000 gelir. Demek ki 6000 adım atıldığında 2000 kalori harcamış olacakmış bu sporcu. Üçüncü sorumuz. Herhangi bir yerin haritası veya planı çizilirken hangi oranda küçültüldüğünü gösteren değere ölçek denir. Haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğa oranı bize ölçeği veriyor. Sağ alt köşesinde ölçeği verilen aşağıdaki Türkiye haritasında İstanbul ve İzmir arası santimetre cinsinden bir cetvelle şekildeki gibi ölçülmüş. Buna göre bu iki kent arasındaki kuş uçumu gerçek mesafe kaç kilometredir? Bakın cetvelle ölçüldüğü zaman 30 santimetre çıkmış. O zaman şöyle diyeceğiz biz. 1 santimetrelik uzunluk. Bir buçuk milyon santimetreye tekabül ediyorsa, 30 santimetrelik uzunluk kaça tekabül eder? Tabii ki 30 katına. Demek ki gerçek uzunluk 30 çarpı bir buçuk milyonmuş arkadaşlar. Bir buçuk da şu şekilde yazabilirsiniz. Tabii bu artık santimetre olduğundan, bizim bunu kaça neye çevirmemiz lazım? Kilometreye çevirmemiz lazım. Santimetreyi önce metreye çevirelim. İki tane sıfır sildim, metreye dönüştü. Üç tane daha sıfır silersem kilometreye dönüşür. Yani şu şekilde 30 kere 15 bize cevabı verir. Doğru cevap 450 kilometreymiş diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Dördüncü sorum. Bir sonraki sayfada. Ercan ve Metin birimleri sırasıyla ERC ve MTN olan iki tane cetvel yapmışlar arkadaşlar. Bu Ercan'ın cetveli, bu Metin'in cetveli ve Ercan'ın cetvelinin Metin'in cetvelinden daha küçük olduğu bariz. Daha sonra bu cetvelleri kullanarak dikdörtgen biçimindeki bir masanın köşelerinden itibaren 5 ERC. Bakın şurası 5 ERC. Şurası da 5 mtn ee, uzunluğundan noktaları ölçüp sırasıyla a ve b olarak işaretliyorlar. Ölçüm yapılan a,c ve b,c kenarları santimetre cinsinden birer tam sayı. a ile b arasındaki en kısa uzaklık ise yani şurası arkadaşlarım a ile b arasındaki en kısa uzaklık ise 10 santimetreymiş. Pekala masanın şu köşesinde dik olduğunu biliyoruz. E burası 10 sa ve buralar tam sayıysa arkadaşlar. Daha kısa olan kenara 6 diyeceğim Daha uzun olanı 8 diyeceğim 6, 8, 13 geni var burada 1 ERC kaç MTN'dir diye sorulmuş Şimdi gelin bunu bir hesaplayalım Bakın 5 ERC 5 ERC Kaça eşit arkadaşlarım 6 cm'ye eşit Böylelikle 1 ERC Eşittir 6 bölü 5 cm yapacaktır 5 MTN ise Görüyorsunuz 8 cm'ye eşittir burada O halde arkadaşlarım 1 MTN Eşittir 8 bölü 5 santimetre yapacaktır. Şimdi ben diyorum ki bir ERC kaç mtn'dir diye sorulmuş ya. Bir ERC kaç mtn'dir? Şimdi bir ERC'nin 6. 6 bölü 5 santimetre olduğunu biliyorum. Bakın 8 bölü 5 santimetre bir mtn ise diyorum 6 bölü 5 santimetre yani bu nedir? Bir ERC'dir aynı zamanda. 6 bölü 5 santimetre x mtn'dir diyeceğiz. Bununla bunu çarpıp şuna böldüğümüz zaman cevabı bulmamız gerekiyor. 6/5 ile 1'i çarptım 6/5. Bunu 8/5'e böleceğim. 5'ler gitti. 6/8 bize 3/4'ü verecektir. Demek ki 3/4 MTN olacakmış bizim cevabımız. Devam ediyorum arkadaşlarım bir diğer sorumla 5. soru. Bir kuyumcunun hassas tartıyla yaptığı ölçümler aşağıda gösterilmiş arkadaşlar. Şekil 1'de bir tane tam altın. Bakın şu tam altın. Ve bir tane ata altını ölçülmüş ve 14 e, gram 14.20 gram gelmiş. Şekil 1'de bir tam altın ve bir ata altın. Şekil 2'de de bir tane yarım altın ve 3 tane ata altın gösterilmiş bize. Bunların toplamı da 25.10 e, gram yapmış. Yarım altının ağırlığı tam altının ağırlığının yarısı olduğuna göre bir yarım altının ağırlığı kaç gramdır? Bakın bir tane tam altınla e, ya da şöyle diyelim o bir tam altın demeyelim ona. Bir tam aslında iki tane yarımdır. İki tane yarım altınla üç tane ata altının toplamı bize 14.20 gramı veriyormuş. Aynı şekilde bir tane yarım altın ile üç tane ata altın. Şu yukarıyı yanlış yazdık. Hemen düzelteceğim. 25.10 grammış. Şu kısımda iki tane yarım altın dedik bir tane tamam. Burada bir tane ata var. Üç tane değil. Pekala ben şimdi yarımı sormuş ya bana. Şunu üçle çarpın arkadaşlar. Altı tane yarım altın Artı 3 tane ata altını eşittir. Şunu 3 ile çarparsanız arkadaşlarım 14 kere 3'den 42 gelecektir. 42,60 gram yapacaktır. Ve daha sonrasında altta oluşan denklemden üsttekini çıkaracaksınız. Yani şu denklemden şu denklemi çıkarın arkadaşlar. Çıkardığınız takdirde atalar gider. 6 yarımdan bir tane yarım çıktı 5 tane yarım eşittir. 42.60'tan 25.10'u çıkaracaksınız o da 17.5 yapar. Pekala 5 yarım 17.5 sa bir tane yarım nedir diye soruyoruz. tabii ki 3.5 gelir arkadaşlar. Demek ki yarım altın bu şekilde 3.5 gram olarak hesaplanıyor hesaplanıyormuş gençler. Ve devam ediyorum 6. ve tabi ki bu videonun son sorusuyla. Aşağıda gösterilen B tipi güneş enerjisi paneli 1 saat güneşlenme halinde. A tipi güneş enerjisi panelinin 1 saat güneşlenmesi halinde ürettiği elektriğin 2 katından 0.2 kW fazla elektrik üretebilmekte. Yani bu x kadar üretiyorsa bu 2x artı 0.2 kW kadar üretiyormuş. Günlük ortalama 8 saat güneşlenmenin olduğu bir yerde. Şimdi bunlar birer saat değil. A tipi panelden 3 adet kullanan bakın 8 saat boyunca 3 tanesiyle Saatte x kadar üretir. Yani 24x kW üretir. Ve bu e, günlük enerji ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Yani 5'te 1'ini karşılıyor. O zaman günlük enerji e, ihtiyacını elde edebilmek için bunu 5 ile çarparsınız. Ve günlük enerji ihtiyacının 120x olduğunu görürsünüz. Bu 1. Aynı iş yeri bunun yerine B tipi panellerden 3 tane kullanacak. Yine günlük 8 saat 3 tane 2x artı 0.2'lerden kullanacak arkadaşlarım. Ve bu da arkadaşlar %50'sini karşılayabiliyormuş. 120x'in %50'si yani yarısı nedir? 60x'tir. Şimdi gençler şöyle diyoruz. 8 kere 3 24. 24 ile 2x'i çarparsanız 48x yapar. Artı 24 ile 0.2'yi çarparsanız arkadaşlar 24 çarpı de 2 kere 24 48 yapacağı için bize 4,8'i verecektir. Eşittir kaç yapacak? 60x diyeceğiz arkadaşlar. Tamam daha sonrasında ise 48x'i e 60x'in yanına atarsanız 4,8 eşittir 12x yapacaktır Bize sorulan ne? Bir günlük elektrik ihtiyacı sorulmuş Yani 120x soruluyor Ben 12x'i biliyorum o zaman ben bunu 10'la çarparsam 122'i bulurum Tabii ki bu tarafı da 10'la çarpacağız Böylelikle 120x yani günlük enerji ihtiyacı 48'i verecek arkadaşlar 48 kW olacak diyeceğiz Cevabımız buydu dedik Evet gençler videomuzun sonuna geldik 32 sayfamızda çözmüş olduk bir sonraki videoda 33 sayfada sayaç kullanımı ile alakalı sorular çözeceğiz o videoda görüşürüz Sizleri seviyorum hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik da lütfen unutmayın